Üçel otogaz mühendisliğinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Audi Q3. Aracımıza çekil bir montajını gerçekleştirdik. Şu anda araç sahibimiz Atahan Bey de yanımızda. Aracımıza taktığımız çekil emirin markası Aragon. Yaklaşık işlemleri bir 4 saat kadar falan sürdü ama evrak işlemleri falan da vardı. Birazcık uzadı, ertesi güne kaldı. Şu anda kendisiyle birazcık röportaj yapacağız. Çekil emirini hangi amaçla taktırmayı düşündünüz, ne zaman karar verdiniz? Ee, şöyle, açıkçası ben kamp çok seven bir insanım. Zaten aklımda sürekli vardı, kampa giden bir insanım. Ama tabii bir yerden sonra sadece çadır yetmiyor. Ee, biraz daha geliştirmek istedik. Özellikle pandemi de geldikten sonra. Çekidemir düşündük. Arkaya ufak bir tane trailer, üstüne güzel bir çadır aldık. Onun için de çekidemirine ihtiyacımız oldu. Araştırma yaptım piyasada. Nereden bulabilirim, nasıl yapabilirim diye. Ee, baya tabii ki e, internetten araştırdım doğal olarak. <gülüyor> Günümüz şartları. Ee, buldum, baya güzel firmalar var. Yalnız şöyle bir şey, 3 e, firma benimle gerçekten çok ilgilendi. Ee, onun haricinde bir de e, diğer konuştuğum yerler 2-3 e, günde çıkabilir, işte projesi uza, uzayabilir tarzı yorumlar yaptılar. Ama ben 3'er otogaza bıraktığım zaman direkt aldılar ve yani yarım gün hatta daha da kısa bir sürede teslim aldım aracımı. Gayet de güzel, ilgili bir yer. Ben gayet memnun kaldım açıkçası. Tabii. Biz tercih ettiğiniz için biz tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Röportaj yaptığınız için de ayrı evet. bir teşekkür etmek istiyoruz. Tabii. İyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi yolculuklar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben üçer Otogaz ailesine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgililerdi ee, ve kaliteli hizmet. Ben çok memnun kaldım. Ben de çok teşekkür ederim ilgi için. İyi günler diliyorum tekrar. İyi günler. Hoşçakalın.